Şimdi burada Ali Morca gitti, röportajlar yaptı, bakalım insanlar ne diyorlar. Gezi'yi arıyorlar. Gezi'yi arıyorlar, bulamıyorlar. Gezi'den korkuyorlar. Gezi'den o korkuları bitmediği için bitmeyen bir dava icat etmenin peşindeler. İki defa beraatte sonuçlanan, savcının dahi temize götürmeye gerek duymadığı beraatlerin arkasından üçüncü kez aynı kişiler ve birbirini tanımayan, birbirini bilmeyen, birbirini görmeyen insanlar aynı suçu işlemişler diye bir araya getirip bir karma karışık bir dava e, icat etmeye çalışıyorlar. Bu arada da Osman Kavala'yı da dört yılı aşkın bir süredir içeride tutuklu olarak yer. Osman Kavala 4 yıl 3 aydır maalesef tutuklu Gezi davasında yargılanan dostlarımız da aslında beraat etmişlerdi. Gezi ana davasına yargılanan dostlarımız yine çarşı Gezi davasında yargılanan dostlarımız beraat etmişlerdi. Osman Kavala da iki kere tahliye olmuştu. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan e, nasıl bir ile karşı karşıya kaldık bizler kimlerle mücadele et, dış güçler demek için ve elinde bu algıyı kullanmak için böyle bir dava yeniden yaratıldı ve bugün 3. duruşması e, yapılıyor. Evet. Bu duruşmaya da Osman Kavala katılmadı. Katılmıyor. Geçen duruşma öncesi yaptığı açıklama var. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu dava nedeniyle ve kendisi nedeniyle yargıya müdahale ettiği e, gerekçesiyle katılmayacağını ve katılmasının bir anlamı olmadığını ifade etti. o nedenle duruşmada kendisi yok. Arkadaşlarımız savunma yaptılar. İki gün sonra da Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi e, Türkiye'ye verdiği süre dolacak. Umarım e, Türkiye e, yani e, konseye bir yaptırım süreciyle karşı karşıya kalmayacak bir savunma bildirir. Onu da dayana Osman Kavala'nın tahliye olmasıdır. Aksi halde yatırımların başlayabileceği bir süreç başlayacak. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İnsan Hakları Mahkemesi'ne yeni bir karar isteyecek. E, bu durumla bugüne kadar Avrupa Konseyi üyesi ülkenden sadece Azerbaycan karşı karşıya kaldı. Mehmetov davasında. Ama sonuç itibariyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava görülürken, ikinci dava görülürken Azerbaycan Mehmetov'la ilgili olarak bütün isnatları kaldırdı, suçlamaları kaldırdı ve berat ettirdi. Türkiye neden böyle bir durumda karşı karşıya kalsın? Niye kalsın? Bizim isteğimiz buradan bir an önce ayım kararının uygulanması ama sadece ayım kararı değil bu mahkemelerin de bağımsız bir yargı olarak ortada bir suç olmayan bir dosyada bir an önce hem Osman Kavala'nın için tahliye vermesi hem de tüm arkadaşlarımız için beraat vermesi yönünde insanların özgürlükleri Pazarlıkların konusu olmamalı. Avrupa Birliği ile farklı de pazarlığın konusu yapılmamalı. Gerçekten adalet için, gerçekten bu ülkenin bağımsız yargısı için tahliye verilmeli diyoruz. Osman Kavala'nın da tahliyesini bekliyoruz. Adaletin önünde tabii ki herkes gibi biz de adalet arıyoruz ama maalesef bugünler adaletin vicdana sığmadığı günler. İktidar kendisi gibi düşünmeyen herkesten öç alıyor. Cumhuriyetten öç alıyor. Atatürkçü subaylardan öç alıyor. Şimdi de Gezi'deki pırıl pırıl insanlardan öç alıyor. Elbette bu mücadeleler sadece onların değil Türkiye'de demokrasiyi, onuru, haysiyeti ve dik durmayı karar eden, dik durmayı savunan herkes için önemli. Bizler de onların arkasındayız. Her zaman savunuyoruz. Bugün de, yarın da, diğer günlerde savunmaya devam edeceğiz.